Hasan Şengel köşesini açtık. Şimdi de Hasan Şengel'le Onursal Başkanlar röportaj yapma şerefini Klaz TV'de bana ait. Şimdi Hasan Başkan'la birlikte hem önceki dönemleri hem de bugün niyat edeceğiz. Gerçekten. Büyük Başkan! Büyük Başkan! Büyük Başkan! Sağ so olun, sağ so olun, sağ so olun. Gerçekten kulübün adı Gençler Birliği bugün de sizin sayenizde birlik olan taraftarlar, yönetim, eski futbolcular sizin için buraya toplandılar. Hasan Şengel köşesinde hep birlikte artık e, makas keserek açıldı. Bugün için neler hissediyorsunuz? Yaşayan Gençler Birliği'nin efsanevi onursal başkanı olarak. Bugün benim için en mutlu bir gün. Eşliklerimizin mükafatını görüyoruz. Allah razı olsun hepsinden Ben kendilerini Hakikaten kendi öz evladım gibi severim Ve Gençler Birliği için yapamayacağım bir şey yok evet. Bu kadar Genel olarak gerçekten Gençler Birliği'nin Gençler Birliği bir ekodur. Evet. Gençler Birliği hiçbir kulübe benzemez Bir defa Terbiye itibariyle, küçüğü sevmek, büyüğe saygı duymak gençlerin birinci vazifesi, sporcunun, sporcu demek, adam demek adam, böyle iyi sporcular yetiştirdik Allah razı olsun hepsine. Evet, Niyazi başkan da buradaydı ve e, taraftarlara yönetme dediniz ki böyle bir başkanınız olduğu için çok şanslısınız. Birazcık da kulübün mevcut yönetiminden bahsedecek olursak neler hissediyorsunuz yeni yönetimle ilgili de? Ben Niyazi Bey'in başkanlığında Gençler verdiğinin bu sene açık ara şampiyon olacağına %100 inanıyorum. Bak bu sözüme nokta koyuyorum. <gülüyor> Çünkü o şey var, istek var, arzu var. Gençler birliği iyi gidecek inşallah. Niyazi Bey hakikaten çok değerli bir arkadaşımız. Benim çok eski bir ahbabım. Ben onu ikinci defa getiriyorum işte. İlk defa getirdim. İlan Cavcav'ı da ben geçirdim başkan yaptım. Evet. Zaten zor dönemlerde kulübün başındaydınız. Yine zor dönemlerinde de yalnız bırakmadınız mevcut yönetimleri. Onlara büyük ihtimalle öğütler de verdiniz. Şimdi Niyazi Aktaş'la da iletişiminizde yine öğütler veriyorsunuzdur ama o öğütlerden birazcık dinlemek istersek anılarınız da varsa. Niyazi Bey bu işi çok iyi kavradı. Ve istediğimizden fazla daha iyi yerlere getireceğine ben yüzde yüzüzü dönüyorum nazi mühakkatten adam gibi adam en büyük şansımız o zaten iyi bir altyapımız var futbol okullarından her sene yetişiyor adamlarımız yani gençlerbirliği bir ekol o ekolün büyük kısmında da gerçekten siz söz sahibiydiniz. 1974'te göreve gelmiştiniz. Hatta bu kulüp içinde <gülüyor> hapis yaptınız. Hala kulübe de maddi manevi kaynağınızın olduğu dönemler oldu ama şimdi manevi olarak burada herkes toplamış olmanız da hem sizin için olur tabii ki. Bugün burada <gülüyor> bulmak bizim için de. İki buçuk gün hapis yaptım. O da bir yanlış denemesi oldu yani. Oraya da gördük bu vesileyle. Bugün burada taraftar görünce peki neler hissettiniz? Zaten bizi yaşatan bu taraftardır. Gurur duyuyorum. Demek ki bir şeyler yapmışız. Herkes geldi. Allah razı olsun hepsinden sezon artık pandemi dönemi birazcık daha hafifledi ve artık e, tribünlerde taraftarlar da yerini alacak. Siz Gençler Birliği için tribünden destek verip yeniden bir sağ kenarından izleme şerefinde bulunacak i̇nşallah mısınız? İnşallah, inşallah inşallah o günleri görebilirsem çok evet. mutlu olurum. Yaş 96 kızım. Yaşınız 96. Kulübün yaşayan efsanesisiniz. Allah sizlere uzun ömürler de versin tabii ki ama burada bugün bu kadar kişiyi toplayabiliyorsanız demek ki Gençler Birliği kulübüne gerçekten çok önemli katkılarınız olmuş. Var ya, yaptık. Ben, Ağla, hala da yaparım. Hala evet. da elimden geldiği kadar. Yardımcı olma çalışıyorum. Ben sizi daha fazla yormayayım isterseniz. Isteram ederim. Biz... Bak Niyazi Bey de ben getirdim. Evet, biliyorum. Ilancavcav'ı da ben getirdim. Evet. Böyle. Şu an kulüpte birçok dönemi görmüş kişisiniz. Birçok futbolcuyu görmüş kişisiniz zaten. Hatta yeni teknik direktör Metin Diyadin de burada bugün sizinle birlikteydi. Sporcumdu. Evet. Sporcumdu. Karadeniz'in yetiştirdiği nadir evlatlardan. Evet. Şimdi tamamen zaten Gençler Birliği Kulübü kendi altyapısı bünyesinde bulunan Oyuncular teknik direktörlüğe getirildi. Bazı taraftarlar kulüpte yönetimsel anlamda geldi. Yani Gençler Birliği gerçekten gençler birlikli kişilerin elinde diyebiliriz artık. Evet. Evet. Baki mercimek. Evet. Hepsi eski sporcum. Sen sor ben söyleyeyim. Tabii ki. Şimdi artık burada insanlar toplandı. Yavaş yavaş da dağılmaya başlıyorlar ama bugün sizler için toplanmış bir Gençler Birliği var. Onlara son olarak ne mesaj vermek istersiniz? Ben de sizi çok yormak istemiyorum çünkü e, büyük bir kalabalığın içindeyiz. Pandemi dönemi, sağlık söz konusu olduğu için de son mesajınızı alıp yayını noktalayalım tamam, tamam, istiyorum. Güzel kızım. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Tek tek. Allah razı olsun, onlara sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Size de mutlu yıllar diliyorum. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. İyi vasıver. Teşekkürler.